Aldığınız ya da sattığınız en çılgın şey neydi? Ben mesela gereksiz teknolojik aletlere çok fazla para harcıyorum. Ya da aldığınız en pahalı şey neydi? Ev, araba, yüzük, çanta. Peki bir tweet'e 3 milyon dolar verir miydiniz? Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin attığı ilk tweet tam 2.9 milyon dolara satıldı. İnanılır gibi değil ya.